Gençler selamlar ben SML Hoca SML Hoca Matematik kanalındasınız arkadaşlarım Fonksiyonlar konusunun Son testindeyiz 9. haftada tyT kampında Dilerseniz ilk soruyla vakit kaybetmeyelim Ve başlayalım sizleri bekletmeyi hiç ama hiç sevmiyorum Şimdi Çok güzel bir sorudur kendileri dikkatli dinlemekte de Fayda var eğer çözemediysen Fx x üzeri 2023 Çarpı x eksi 1'in 2023 kuvveti Olduğuna göre f9 eksi F3 çarpı f4 işleminin sonucu Sorulmuş bize tek tek bulacağız. Vallahi mı hocam? Vallahi tek tek bulacağız. Şimdi bak F9 yaz yerine 9 üzeri 2023 çarpı 9'dan 1 çıktı 8 üzeri 2023. Tamam? Eksi F3 3 üzeri 2023 çarpı bakın şurada ne olur? 2 üzeri 2023 olur. Çarpı 4'ü de yerine yazalım. 4 üzeri 2023 çarpı 3 üzeri 2023 dedim. Şimdi gençler şu 3 üzeri 2023 ile 3 üzeri 2023'ü bir arada çarparsam der, Ne olur? 9 üzeri 2023 olur mu? Çarpı. 2 üzeri 2023 ile 4 üzeri 2023'ü yan yana çarparsam 8 üzeri 2023'ü verir mi? Evet. E bir de bunun başında ne vardı arkadaşlar? Aha da şöyle bir durum vardı değil mi? E ben bundan bunu çıkarırsam ikisi aynısı birbirinin. E çıkınca ne kalır o zaman birbirinden? Sıfır kalır arkadaşlar. Cevabımız da Edirne seçeneği olur. Güzel soruydu. İkinci soru f içerisinde gx 3 neymiş 2x artı 5 g4'ü vermiş bize 6'ymiş g4'ü verdiğine göre x gördüğümüz yere bir 4'ü çakalım olmaz mı hadi yapalım f g4 3 eşittir x gördüğümüz yere 4 yazıyorduk 2 kere 4 8 5 daha 13 yapar g4 kaçtı arkadaşlar 6'ydı 6'dan 3'ü çıkardım f3 f3 kaçmış 13'müş şimdi f3'ün 13 olması gerektiğini bulduk bize sorulan şey f'in tersinde 13 e, çok güzel o zaman şunu, şunu bir yer değiştirin bakalım ne olur Şöyle f tersinde 13 eşittir 3 olur Bu da bize zaten direkt cevabı verir Cevap Ceyhan'dı Üçüncü soru F ve g fonksiyonlarının grafikleri Şekilde verilmiş arkadaşlar G'nin içerisinde f m eşittir 6 olduğuna göre Peki bu m kaçtır diye soruluyor Şimdi öncelikle öncelikle G fonksiyonunun sonucunu 6 yapan x değeri nedir? Bakın G fonksiyonu sağdaki G'nin sonucu 6 ise hop, Bu nereye, nereden geliyor bakın A'dan geliyor Demek ki içerisi A olmalıymış Yani FM eşittir A'ymış arkadaşlar Çok güzel Peki F fonksiyonunu A yapan Değer kaçtır bakın 1'dir Demek ki içerisi neymiş 1'miş çünkü F1 eşittir A'ydı arkadaşlar M'yi sormuştu bize M değeri 1'dir Hayırlı Geçtim 4'e Fx fonksiyonunun yukarıda grafiği verilmiş bizlere. F, inci, F içinde, F içinde, F içinde, F içinde, F6 eşiti kaçtır? Öncelikle neyi bulacağız? F6'yı. F6 nereye gitmiş arkadaşlar? Bakın burada 4'e gitmiş. Demek ki burası 4. Şimdi ne gerekiyor? F4. F4 nereye gitmiş arkadaşlar? 2'ye gitmiş. Demek ki şu kısım 2. Şimdi bize F2 lazım. F2 nereye gidiyor? 2'ye boş geçiyor. 4'e gidiyor. Demek ki şu kısım 4. E 4'ün cevabı da 2 oluyordu e 2'nin cevabı da 4 oluyordu O halde cevap Tabii ki Adana'dır Yani 4'tür sevgili arkadaşlar Yanlış yapmadık değil mi? Tekrar kontrol edeyim 6 şurayı bir sileyim Sanki 2 de olabilir çünkü cevap Orada bir yerde bir hızlandım böyle Yükseldim olmadı Bir bakalım kafa karışmış olabilir F6 4'e gitmiş tamam burası 4 F4 2'ye F2 4'e F4 2'ye F2 4'e tamam doğru cevabı adan arkadaşlar 4 5. soru fx-2 bölü 4'ün grafiği verilmiş buna göre f-1 2 f-1 bölü 2'yi yakalayabilmek adına x gördüğünüz yere 0 yazarsanız bakın f-2 4 gelir bu da zaten f-1 2'nin ta kendisidir demek ki x ne olmalıymış 0 yani burada x gördüğünüz yere 0 yazmalıymışız ki f-1 2 gelsin peki 0 nereye gitmiş 4'e gitmiş hocam demek ki burası 4'müş artı f'in tersinde 6 peki f fonksiyonunu 6 yapan değer kaç Oop, 8 8'i getireceksin burada yerine yazacaksın 8-2 bölü 4 Yani 6 bölü 4 Yani 3 bölü 2 arkadaşlar 3 bölü 2 de nedir? buçuktur. Demek ki burası da 1.5 4 ile 1.5'un toplamı 5.5 yapar 1.5 deyince aklıma hep böyle kıymalı Adana falan geliyor Allah affetsin gecenin saat 12.30'unda Neyse cevap C'ye almış arkadaşlar <gülüyor> Devam ediyoruz 6. sorumuzda F, G fonksiyonları ile alakalı G'nin içerisinde F3 bakın G'nin içinde hop F3 kaçmış 9. F3'ü de vermiş zaten bize lan. F3 kaçmış bak. Hop 6. Demek ki G6 kaçmış 9'muş. G6 9'sa getir yaz bakayım yerine. G6. 4 kere 6 24'ten 5A çıkınca kaç kalıyormuş? 9 kalıyormuş. O zaman bunu bu tarafa bunu bu tarafa atarsan 5A 24 9 olur. 5A 15 olur. A buradan kaç olur? 3 olur. Bizden A sorulmuştu. Cevap 3'müş diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Altıncı sorumuzda böylelikle bitirmiş olduk. Ve geçtik 7'ye. Bana ne diyor biliyor musun? 4x artı 6 bölü 7 eksi 5x. Bu fonksiyonun tersini bul demiş. Şimdi öncelikle biz bu fonksiyonla ne yapıyorduk? Şaşırmamak adına 4x artı 6 bölü. Şunların bir yerini değiştirelim ki şaşırmayalım. Eksi 5x artı 7. Çünkü onlar oradayken sen hata yapabiliyorsun. Ona dikkat et. Mesela burada hatalı yapsam örnek veriyorum. 5 ile 4'ün yerini bir değiştirsen 5x artı 6 bölü 7 4x bile yazabilirsin yani burada. al bak gitti 5x artı 6 var mı 7 4x var mı 7 4x 5x eksi 6 7 4x başka şıkta var mı bak onu da koymamışız ha. koyaymışız iyiymiş şıkları neyse şimdi arkadaşlar biz ne yaptık? Önce fonksiyonumuzu bu şekilde düzelttik. Düzelttikten sonra da şununla şunun hem yerini hem işaretini değiştireceğiz. Yani eksi 7x artı 6 diyeceğim. Bölü alt kısımda da eksi 5x eksi 4 diyeceğim. Anam! Bu da yok. Ne yapacağız? Arkadaşlar bunun olmaması demek yanlış bulduğumuz anlamına gelmiyor. Genişletin eksi 1 ile mis gibi. Yukarı taraf 7x 6 yapar. Alt tarafta 5x artı 4 yapar. Böylelikle karşımıza mis gibi Adana seçeneği çıkmış olur. Cevap Adana'ydı. Ve devam ediyorum 8'de. A sayısı doğal sayı olmak üzere. Ve K'da bir tam sayı olmak üzere. F ve G fonksiyonları bu şekilde parçalı tanımlı olarak bize tanımlanmış. Bizden istenen fg 3. F'in içinde G 3 istenmiş. Öncelikle sevgili arkadaşlar. içeriği yani G 3 bulacağız. G fonksiyonu burada. Nasıl çalışıyormuş? İçerideki değer 3. 3'e bakıyorsunuz. Eğer ki A 2K artı 1 bize tekliği simgeler. 2K bize çiftliği simgeler. 3 de tek olduğuna göre demek ki arkadaşlar bu A değeri 3 ise burada o 3'ü yerine yazacağız demektir. Yazalım. 2 kere 3 artı 3'ten ne gelir? 9 mu gelir? Bakın içerisi 9'muş. Şimdi ne gerekiyor bana? F9. Peki F9'u nereden bulacağım? Yukarı çıktık. Buraya 9'u yazdım. 9 tek mi çift mi? Tabii ki tek. Demek ki 9'u şurada yerine yazacakmışız. Yani ne gelir? 9'un karesi artı 1'den 82 gelir arkadaşlar 82'yi de lönk diye işaretleyin tamam mı? Oldu mu? Lönk diye işaretleyin Yapmayın böyle şeyler Bize, bize neyi sormuş? Bu sayının farklı asal çarpanlarının toplamı 82'nin asal çarpanları 2 ve 41 değil mi? 2 kere 41 ikisi de asal İşte bunların toplamı sorulmuş Cevap ne olur arkadaşlar? 43 olur doğru cevap Bursa'ydı Ve devam ettim 9'da Pozitif doğal sayılardan doğal sayılara tanımlı bir fonksiyonumuz var ve f üzeri n x ifadesi x'in n ile bölümünden kalan diye tanımlanıyormuş. Mesela örnek veriyorum. f 5x sevgili arkadaşlarım. f 5 şuraya 17 yazalım. Bu ne demek biliyor musunuz? 17'nin 5 ile bölümünden kalan, 17'nin 5 ile bölümünden kalan 2 olduğu için f 5 17 2 eşittir diyoruz. Anlaştık. Peki, devam edelim şimdi. Buna eşit olan hangisidir diye sormuş. 49'un 40'la bölümünden kalan 9. 9'un 5'le bölümünden kalan 4. 4'ün 3'le bölümünden kalan 1. E bu 1'e eşitse aşağıdakilerden hangisi 1'e eşittir diye sormuş aslında. Hadi bulalım. 38'in 25'le bölümünden kalan 13. 13'ün 13'le bölümünden kalan 0. Artık 0 yakaladığımıza göre alayı 0 çakacak. Çünkü 0'ın 4'e bölümünden kalan da 0. Gitti. 62'nin 7'ye bölümünden kalan 6. 6'nın 3'e bölümünden kalan 0, 0'nın 8'e bölümünden kalan 0, 97'nin 85'e bölümünden kalan 12, 12'nin 5'le bölümünden kalan 2, 2'nin 3'le bölümünden kalan 2 gitti. 101'in 80'le bölümünden kalan 21, 21'in 6'yla bölümünden kalan 3, 3'ün 2'yle bölümünden kalan 1'dir arkadaşlar. Cevap Denizli'ymiş. 100'ün 10'la bölümünden kalan 0 0'ün 60'la bölümünden kalan 0 0'ün 50'li bölümünden kalan 0 Bu da gitti doğru cevap neymiş Denizli'ymiş Tamam Ve gençler son sayfamız artık F ve G birinci dereceden fonksiyonlardır F(x) Fx'de Gx'in Çarpımı M-N çarpı x küp artı 2M artı 1x kare artı 2Nx artı 2 m 4 G fonksiyonunun grafiği orijinden geçmekte olup F fonksiyonunun y eksenini kestiği noktanın ordinatı 4 olduğuna göre. Bak şurası çok önemli. G fonksiyonunun grafiği orijinden geçiyormuş. Ve f fonksiyonunun y eksenini kestiği noktanın ordinatı 4'müş. F3 ile g1'in toplamı nedir diye soruluyor. Bakın ikisi de birinci derecedense. ax artı b ve cx artı d gibi iki fonksiyonu çarparsanız. ikinci dereceden bir fonksiyon yakalarsınız. Buradaki üçüncü dereceden ifadenin işi burada yoktur arkadaşlar. Madem onun orada işi yok. Niye yazmışlar? Sen şuradaki m-n hakkında yorum yap diye yazmışlar. m-n sıfır olmalı ki sıfır çarpı x küpten x küp diye bir olay hadise kalmasın orada. m-n sıfırsa m kaçtır? Tabii ki de n'ye eşittir. Değil mi? Tamam m'nin n'ye eşit olduğunu bulduk ve artık burası iptal. Bu bitti. Şimdi geçtik şu tarafa. Arkadaşlar burada ee, bizim kullanacağımız şey şu olmalı. Madem g fonksiyonunun orijinden Geçtiğini biliyoruz ya. Yani g sıfır için sıfır oluyor. F sıfır da arkadaşlar y eksenini 4 noktasına kesiyorsa f sıfır da 4'tür. Şimdi sen gidip f sıfırla g sıfırı çarparsan eşittir diyorsun. Bak x gördüğün yere yaz sıfırı gitti. Yaz sıfırı gitti. Yaz sıfırı yazacak bir şey yok. Demek ki f sıfırla g sıfırın çarpımı neymiş? 2m eksi 4'müş. Şimdi sen g sıfırın sıfır olduğunu biliyorsun ya. E sıfır kere bu da 4'tü. Sıfır kere 4 kaç yapar? Sıfır yapar. 0 2m eksi 4 ise Şinenay da yavrum hopa Şinenay 2m eşittir 4 oldu mu oldu O zaman m kaç olur gençler 2 olur mu olur m'de neye eşit değil miydi evet o zaman 2 eşittir 2 yani de 2 de 2 ve çok güzel ben o zaman Şunu bulurum Fonksiyonu biraz adam akıllı Eli yüzü düzgün yazalım Yani m ile ne ile eşimiz kalmasın diye uğraşıyorum M 2 idi 2 kere 2 4 1 ekle 5x kare Bak yazdım. 5x kare. N2 idi. 2 kere 2 4x. E şurası da zaten 2 kere 2 4. ve 4 çıkar 0 geldi. Demek ki benim fx çarpı gx fonksiyonu muymuş? Şimdi sen bunu sen bunu nasıl ayırman gerekiyor ki bize uygun bir fonksiyon olsun? Bak al güzel kardeşim bunu. x parantesini. 5x artı 4 yapar mı? Yapar. İşte ben diyorum ki g budur. f de budur. Ya hocam sen nereden biliyorsun? Şimdi belki de biz bunu 5x parantezini alacaktık ve burası x gelecekti. Burası da 4/5x gelecek. 4/5 gelecekti. Nereden biliyorsun yani bunun bu şekilde çarpanlarına ayracağını? Belki g budur, f budur. Olamaz. Niye olamaz biliyor musun? Bak. g fonksiyonu zaten orijinden geçiyor mu? Geçiyor. Yani bu şekilde olacak. 0 için 0'dan geçecek. f fonksiyonu da 0 için 4'ten geçiyordu. Yani yaz bakayım şurada 0 yerine. Bak 4'ten geçer. 5x gider 4'ten geçer. Demek ki f buymuş. G buymuş. Anladın mı? Bunlar yılların tecrübesi olur. Peki F3'e bakalım. F buydu ya. 3 kere 5 15. 4 ekle 19 artı G1'e bakalım. 1 gördüğün x gördüğün yere 1 yaz 1 gelir. 19'da birim toplamı 20 yapar. Cevap da C seçeneği olmuş olur böylelikle. Evet gençler artık son sorumuzdayız. 11. sorumuz. reel sayılarda tanımlı F ve G ile ilgili şunlar biliniyor fx arkadaşlar 2gx artı 4'e eşitmiş ve f çift fonksiyonmuş. Buna göre şu ifadenin değeri nedir diye sorulmuş. Bakın yukarıda hep f3'ler var. Aşağıda da f5 falan var. O zaman f3'ü bir g cinsinden yazalım. f3 eşittir nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Bakın x gördüğünüz yere 3 yazıyorsunuz. 2 tane g3 artı 4'tür. Şimdi burada ne var? 3 tane f3 var. O zaman ben bu 3 tane f3 için de... Ne diyeceğim 3 tane 2 parantezindeki 3 3 parantezinde 2G3 artı 4 diyeceğim Bu da bana neyi verecek 6G3 Artı 12'yi verecek Şimdi üst tarafa yazalım 6 tane G3 artı 12 Artı bir tane daha G3 Ve eksi 12 var Alt kısma bakıyorsunuz George. F çift fonksiyondu O zaman F-5 aslında F5'in ta kendisidir Böylelikle F5 sevgili arkadaşlar Yukarıda yerine yazarsanız 2 çarpı G5 artı 4 olur. Peki 2 tane F5 ne olur? Çünkü bunun başında 2 vardı. Bu da 4 tane G5 artı 8 olur arkadaşlar. Yerine yazalım şimdi bakın 4 G5 eksi parantezinde 4 G5 artı 8 artı bir de 15'imiz mevcut. Böylelikle üst tarafa bir bakalım. Eksi 12 artı 12 gider. 6 G3 ile G3 toplarsanız 7 G3 yapar. Tamam. Bölü Alt kısımda da 4 G5 var. Eksi 4 tane G5 var arkadaşlar. Böylelikle e, şunlar birbirini götürür. Bakın eksi 8 artı 15 de 7 yapar. Böylelikle şuradaki 7'leri de Jortingen-Strazen götürürseniz geriye ne kalır? G3 gelir. Cevap da Ceyhan seçeneği olur. Evet arkadaşlar umarım fonksiyonlarla alakalı en azından TET kısmındaki fonksiyonlarla alakalı Aklınızda herhangi bir şüphe, herhangi bir kaygı kalmamıştır. Niye? Ben anlattım derseniz çünkü. Ve emin olun arkadaşlar, geçen seneki fonksiyonlarla da e, böyle geri dönükler, yorumlar almıştım. Çok güzel yorumlar aldım. E, dolayısıyla arkadaşlar, iyi anlattım. Siz de umarım iyi anladınız ve artık fonksiyonlarla alakalı soru bankalarındaki soruları abanabilirsiniz. Bunları çözmelisiniz arkadaşlar. Soru bankasında fonksiyon diye bir konu kalmasın. Hepsi çözülmüş halde bulunsun arkadaşlar. Haftadaki konumuz polinomlar. Polinomlarda arkadaşlar görüşeceğiz sizde. Haftaya kadar da fonksiyonlar ödevlerinizi mutlaka ama mutlaka yapın. Şimdi bir de ekstradan gençler Artık kitabımızın da sonlarındayız. 188. sayfayı bitirdik. E, kitap 224 sayfaydı. E, 13 sayfa buradan var desek. 23 sayfa da oradan var desek. Hani ortalama. Toplamda 36 sayfa gibi bir sayfamız kaldı. E, dolayısıyla arkadaşlar kitabın da sonlarına yaklaştık artık. Kitabın sonlarına yaklaştık. Demek ne demek hocam? Şu demek oluyor. E, artık gençler. AYT kampına doğru da yaklaşmış oluyoruz. AYT kampı için benden haber bekleyin. Ee, çok güzel bir kitap geliyor ee, ciddi anlamda güzel bir kitap geliyor güzel bir kitap hazırlıyoruz arkadaşlar ee, kitap biraz geç gelebilir ama önümüzde çok büyük vakit var ve e, kampı o kadar güzel ayarlayacağım ki arkadaşlar kısa sürede sizleri sıkmadan adam akıllı biçimde bütün konuları da anlayarak hiçbir eksik noktasını bırakmadan Öyle güzel pekiştirici örneklerle, öyle güzel e, kavratıcı sorularla ve üst düzey sorularla arkadaşlar Sizleri bir konuyu dinlediğiniz takdirde o konunun sizin uzmanı olmanızı sağlayacak bir şekilde bir kitap ayarlıyorum Tabi konu anlatımlarında buna göre şekillenecek e, Dolayısıyla sabırla beklemenizi tavsiye ediyorum, aklınıza bulunsun Sizleri çok seviyorum, hoşçakalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı lütfen unutmayın